Herkese merhabalar bu eğitim videomuzda Algoda PyT ile oylama işlemi nasıl yapılır ve oylama nedir bunu anlatacağım Oylama Hesapların rastgele seçimler için kaydolmasına ve oy kullanmasına izin verir Algoda güvenlik konusunda biliyorsunuz rastgele seçimler yapıyordu ve onların onayı alınarak işlemler devam ediyordu Burada seçim choice Herhangi bir byte dilimidir Ve herkesin oy kullanmak için kaydolmasına izin verir siz algorant kümesine üyeyseniz oy kullanabilirsiniz. Bu örnekte Begin ve Reg End global durumu tarafından tanımlanan, açıklayacağız, hesapların ne zaman oy kullanmak için kaydılabileceğini kısıtlayan, yapılandırabilir bir oylama dönemi voting Period) vardır. Ayrıca oylamanın ne zaman gerçekleşebileceğini kısıtlayan global durum voting begin ve voting end tarafından tanımlanan ayrı bir yapılandırılabilir oylama dönemi vardır. Rek Begin, rek end ilgili oylama süresi yani oylama bir dakika mı sürecek, bir, bir saniye mi sürecek bu kısım voting, bir voting end ise şu kadar dönem içerisinde yani bu oylama dönemi şu kadar da başlıyor ve ilgili kısım gelince oylama yapabilir kısımlar için iki tane e, ya yani hatta her biri için iki şart olmak üzere dört tane bizim parametremiz var oylama dönemi vardır. Oy verebilmek için bir hesapın kayıt olması gereklidir zaten biliyorsunuz algı kümesine olmadan herhangi bir işlem yapamıyoruz hesaplar birden fazla oy kullanamaz ve bir hesap oylama süresi bitmeden oylamadan çekilirse oylar iptal edilir yani o ilgili kısımda reg begin reg end kısmında bunu bitirmesi gerekiyor Şey pardon voting begin voting end kısmında sonuçlar başvurunun global durumunda görülebilir ve kazanan en fazla oy alan adaydır oylamalarda şey bu şimdi kod kısmı var şimdi ben sunumu da şey yapacağız bir taraftan da kodumuza bakalım Şimdi kodumuz şu arkadaşlar bakın From pytil import her şey yani pytil'in tüm şeylerini al Şimdi bir approval program diye bir metodumuz var bizim Ve clear state program diye bir metodumuz var Ve burada ne yapıyoruz o metotları bakın Biz sonuçlarını Biliyorsunuz Python'da çağırınca ne yapıyorduk bizim terminalde sonuçları döndürüyor bakın burada ilgili sonuçları compile ettikten sonra WhatApproval.Till'de write yazar, yazıyor ve вот clear de yine yazıyor. Yani iki tane metot çağrılıyor ve ikisini de sonuçları götürüp orada kaydediyor. Oylama durumlarını burada her bir aşamayı f.write metoduyla şu kısım arkadaşlar with open şu write as f ve şu işlem yaptıktan sonra f.write bunu yap. Bu bizim Python özelliği. Python'da yaptığımız bir özellik. Fakat şuradaki tanımladığımız metotlar til kütüphanesinde py yapılan işlemler. Şimdi bakın burada Kodlara tekrardan döneceğiz ya sunumla beraber gidelim. Şimdi sunuma ben tekrardan geri dönüyorum. Şimdi şuradan devam ediyorum. Bakın kodumun içerisinde program condition diye bir kısım var. Onu görelim hemen. Sıcak yani. hemen condition şurası. Şimdi sunumdaki açıklamayla devam edelim. Sonra tekrardan geri dönelim. Bakın burada program condition şartlar diye TXN application ID TXN on computation on computation diye devam ediyor. Şimdi notlarına bakalım. Bu ifade akıllı sözleşmenin buradaki oylama işleminin kalbidir. Asıl kısım burası. Sözleşmenin nasıl adlandırılacağına bağlı olarak hangi işlemi çalıştıracağını seçer. Örneğin, text application ID 0 ise şu ilk satır int 0 on creation o zaman kod on creation'ı çalıştırmasına izin veriyor. Ve alta gelen Bakın önce register diye bir kısım da var. Bak diyor ki eğer text on completion bir on completion bir in ise, operation in ise o zaman da on register sürecinin çalışması sağlıyor. Eğer on uh, application argument 0 ise şey, e, değeri what ise bu da en alttaki satır argument 0 byte what ise o zaman on what çalışır. Şimdi bakın bunlar condition'larda şu şartsa bunu yapsın. Bir kere bu condition'in mantığını anlamaya çalışıyoruz. Bakın programda condition'da virgülle ifade ediyor. Yani şu şu şu eşitse şunu yap gibi şöyle göstereyim condition'da şurası ise şu metodu çağır anlatabilir miyim şunday ise operasyonuz şu ise bu şekilde kondisyonlarda şu metodu çağır gibi durumlarda şeyi yapabiliyoruz mesela bakın burada <gülüyor> take sen on completion eşit eşit 10 complete delete application bakın bunların aslında her biri bir Bunlar ezberlememiz gerekmiyor. Şu şu durumlarda close out çalışsın ve şunlarda ise return is creditor'e dönüş yap gibi işlemler yapılıyor. Mesela burada biraz önce dediğim gibi application uygulama ID'si 0 ise on creation çalışsın. Bu şekilde şey yapıyoruz. Şimdi burada tekrardan koda geri döneyim. Bakın programda conditionlardan bunların hepsi yani e, hatta endler falan vardı daha önceki şeylerde end'de. Her birinin tek tek olması gerekiyordu. Buradaysa hayır. Şu conditionlar olursa şunu yap şu condition olursa şunu yap bu condition olursa şunu yap durumlar için condition kullanıyoruz bunu şey yapıyoruz sunuma tekrar dönelim oradaki notlardan sonra tekrardan buraya döneriz <gülüyor> pardon şimdi bir sonraki slayta devam edeyim bakın burada da bir de on creation diye bir de sequence sequence'ler arkadaşlar bizim tek tek yani film ka ka kareleri gibi düşün. önce şunu yap sonra bunu yap sonra bunu yap sonra bunu yap gibi gidiyor mesela bakın Evet programın bu bölümü akıllı sözleşmenin başlangıç durumunu ayarlamaktan sorumludur. Sequence on creation. Bu küresel duruma yani global durumuna aşağıdaki anahtarlar yazıyor. Creator. Bakın. Rec begin, rec end, what begin, what end. Bu anahtarların değerleri TXN application arguments listesindeki uygulama çağrısı argümanları belirler. Şimdi bakın bunu bir de notumdan ayrı kendi ifadelerini anlatayım. Bakın. Şimdi bakın burada bir sequence durum var. Ve burada diyor ki Global put buys creator txn sender creator ifadesini byte olarak txn sender göndericisi olarak bakın creator oluşturacak bunu işle sonra bakın burada ne assert diye bir şey var assert farklı programlama de kullanıyoruz assertlerde yani şunun doğruluğunu bana göster bu işlem doğruysa şimdi burada doğruluğu şu şekilde biliyor ki application argument alacak yani benim uygulamam argüman alacak ve bunlar ne 4 tane olacak alacak txn application argümenin uzunluğu 4 4 tane argüman alacağım. Bunlar ne? Şu altta yazdıklarım argümanlarım benim yani Bakın global olarak rect begin'in 0. argüman olarak alacaksın. Bakın şimdi bit IOI bu ne demek? Bunu da şurada yazdım ben not olarak. Bakın burada bir tip dönüşümü var. Şu. Hemen görelim. Bakın B T A O I ifadesi ne demek? Bir byte dizisini unsigned int'e 64'e tip dönüşümü yapıyor arkadaşlar. Yani bakın burada byte olarak rect begin'i byte olarak alıyor fakat unsigned int 64 dönüştürerek bunu argümet olarak işliyor demek ki buradan şu an anlıyoruz argümenleri alırken tip dönüşüm yapmamız gerekiyor bu şekilde yapıyoruz pardon şimdi kapatalım ve bakın buradaki her bir argümeni burada bu şekilde argümen 1 argümen 2 argüman 3 yani 4 tane argümeni yani dönem başlangıç dönem bitiş oylama başlangıç oylama bitiş yani oylama dönemi var bunu şey düşünün seçim dönemi düşünün pazar günü seçim yapılıyor sabahtan akşama kadar ve burada ilgili kişinin oylamasının başlangıcı ve bitiş dönemi var. Bunların her birini oncreation kısmında ben creator sender olarak belirledikten sonra 4 tane parametre işleyerek ben bunu yapıyorum. Tamam devam ediyoruz. Ya Burada argüman alma ve başlangıçta bunları yaptığını gördük. Şimdi bir de bu on register. Register'da da bakın Rack Begin Rack dönemi bir, bir kere bu oylama döneminin şey diyor bakın rek Begin'den yüksek yani başlangıç döneminden sonra bitiş döneminden de olaba, önce olacak şekilde bu round dönemini bu şeyi bu arada yapması gerektiğini biz burada vurguluyoruz. Bakın burada bizim onun Register'ın o dönemi arasında değilse oylama bir kere geçerli olmuyor. Yani bunu şey düşünün siz bu oylama yapacaksınız. Pazar günü pazar günü sabah. 9 ile akşam 5 düşünün. O arasında olduğunu bu etmek için yapılan bir şey. Yoksa oylama olmuyor. Şimdi bakın buraya gelelim. Bu bölüm bir hesabının oylamasından sorumludur. İlgili kişi ben algıya üyeyim. Benim oylamamdan sorumlu. İlk olarak mevcut turun ve içinde bunu olduğundan emin olmak için 10 watt bir asert gönderir. Bakın bir asert gönderir. Şöyle göstereyim ben size. Choice Application Argument 1 e Toli application global get choice sesimini al. Bakın şurada aset şu kızım. İlk kızım. Sequence'in değil ki. Bakın ne yapıyor? Bir. Bunu entleyecek. Ne olacak? Asetlerden bir kere oylama döneminin içerisinde mi? Aset göndermi. onu aldı. Evet, tamam. Bu döndürdü. Tamam. Evet. Ardından gönderen hesabının yerel durumunda anahtara sahip olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bakın burada şöyle söyleyeyim ben. Bunun gönderme değeri var mı? Tamam. Şu kısma geliyoruz. S Se ilgili seçimi gönderiyor şurada. Gönderen hesabının yerel durumunda. Anahtara sahip olmadığını kontrol etmemiz için kullanılır. Değişken programda daha önce genişletilmiş bir alma işlemi olarak tanımlanmıştır. Normal alma işleminin aksine genişletilmiş sürüm eksik. Şimdi burada TIL'deki versiyonlardan bahsediyoruz. Bir önceki versiyonda bir sonraki versiyon kıyaslaması. Şu an versiyon 2'deyiz biz. Eksik anahtar için varsayan değeri sıfır döndürmek yerine bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmemizi sağlar. Şimdi burada bakın şöyle söyleyeyim. Bunun eğer daha önce bir oy kullandıysa kullandıysa her varsa return 0 dönüyor. Fakat burada kullanmadıysa bakın bu bir kere oy kullandıysa daha önce bu yani bir kişi bir kere oy kullanabiliyor. Bakın burada eğer burada kullandıysa şey yap 0 döndür. Eğer kullanmadıysa tercihini gönder bakın application argument 1 olarak al burada argümenlerden birinci olarak al ve burada toplam oy kullanım sayesinde 1'e arttı. Yani şu an 500 tane algı kullanıcısı var. Sen de oyunu seçimin yapınca 501 oluyor. Ve burada da voted olarak işle daha sonra artık 1 döndür. Bakın oy kullanma daha önce kullandıca 0 döndürüyor. Ve oy kullandıysa 1 döndürüyor. Bir sonraki turda artık oy kullandığında has değerini görünce artık 0 döndürecek. Yani bu ne yapıyor? İlgili oy kullanan kişinin oyunu sadece ve sadece bir kere kullanmasını ve şu dönemi teyit ederek ve kullandıysa oy kullananların sayısını 1 artırarak Vote olarak bunu işlemesini sağlıyor. Zaten hesap oy kullanmadıysa oy kullanmak istediği şey burada argument 1 ve ayrıca choice tally seçimin sahip olduğuna mevcut oy sayısını 1 artırıyor. Kod sayımı 1 artırır ve yeni değeri tekrar genel duruma yazar. Global'da bunu iş yapıyor ve burada da lokal kendi durumunda da Voted olarak yazıyor. Ardından Voted hesabının yerel durumundaki anahtarı oy verdikleri seçeneği yazarak başarılı bir şekilde oy kullandığını kaydeder şimdi burada şey yapalım on out buradaki iş bitme akılsızı kapsamı dışına çıktığınızda bir hesabın oyunu atar ve diğerleri benzer şimdi ne yapmış burada bakın sequence olarak bunun oyunu alıyorsun iş bitti eğer global round what endin bitimin içerisindeyse oyunun değerini işliyoruz tamam mı şimdi kapatayım ve buradaki ile işlem yaptıktan sonra heh, burada işlem bittiyse bakın işlemi bitirmesi durumu. Eğer oy kullanma durumu varsa bir daha teşebbüs ettiğinden dolayı bir artmayı bir azaltarak bunu tekrardan şey yapmıyor. İşleme almıyor yani close durumunda da return bir oy kullanılmıştır diye noktayı koyuyor arkadaşlar. Close at işlemi bitirmesi. Burada vote yani oy kullanma döneminin içerisindeyken bu şeyin içerisindeki şu an oy işlemi yapıldıysa ve değer de işlenmişse bu kısımda işlemin bitirildiğinin noktalanmasıyla sorumlu. Şimdi bakın bu kodu böyle bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Şöyle geliyoruz. April on creation'da şu kısımda şey yapıyorduk biz. Ee, tek tek dört tane parametre diyordum. Globalda creator olarak tanımlanmıştı ve oy kullanma durumunda da burada her şeyde Voted işlemi alıyordu oy kullanma işlemini bir dönemin içerisindeyse vote oy kullanma süresi yani burada sandığım başında işlemi yapılma işindeyse işlemi tamamladıysa işlem tamamlandı diyordu ve ben dönem olarak bakın o dönem yani sabah 9'da akşam 5 arası gibi dönemi burada şeydi ve oy kullanmada bakın application argümanlarından birinci de ben seçimini belirliyordum burada geliyoruz şu uygulama global'daki vote pay, burada ilgili sandık başındaki kısım ve buna göre vote'u yapıyorduk şunlarda bizim ilgili yine demiştik ki ana kısım burası en başta anlattığım kısımdı durumu resetleyerek bu işlemi yapıyordu şimdi bakın main'de iki tane çıktı alacak durum yenileme durumu ve şey durumu bunu command s ile yazıyorum bakın ben burada oylama diye bir isim vermişim geliyorum ben buraya Şurada Şurada e, bizim PyTL projelerde bir klasörümde şöyle Görelim Bakın burada e, oylama diye şeyimiz burada Ben bir tane terminal açıyorum CD diyorum arkadaşlar Ve şunu PyTL projelerde buraya atıyorum Enter LS diyorum Burada bakın oylama var Bakın Atomic Swap yapmıştı Peridik var Split vardı uygulama var Oylama var 2, 4, 5 tane bizim burada şey var Tamam şimdi bakın burada Python 3 oylama diyorum enter diyorum ve ls diyorum. Bakın burada what approval til ve ayrıca what list til diye iki tane şey döndürdü sonuçta. Şimdi gidelim oraya. Hemen şuna sağ tıklayarak bir text editörü ile açıyorum. Ya buradaki bakın on application ID, on completion delete application, update application ben bizim kodda yazdığımız şeylerin durumlarını write metoduyla buraya yazdı. ve cli stede gidelim. Burada da current application id oy kullanıldı ve buradaki işlemlerde bu at diye buradaki durumları da yine burada gördük. Şimdi kod birazcık komplike. Bazı şeyleri tam anlatamayabilirim fakat burada süreç olarak bütün işlemleri hatta burada biraz Python özelliğini de görmüş olduk. Yani bir herhangi bir dosya nasıl yazılır? Onu da görmüş olduk. Burada oylamanın Oylama özet olarak oylama döneminde ve oylama süresince dört tane parametre var dönem dediğim yani seçim döneminde sabah 8 akşam 5 gibiyim oylama süresi de yani siz gittiğiniz sandıkta oy kullanıyorsunuz buradaki işlemleri ilgili kısımlarda teyit alarak ve oy kullanınca da oyların sayısını bir artırarak ve döneminde değilse saymayarak bütün teyitleşmeleri yapan bir kod kodumuz bu şekilde Uygulamamızda bu şekilde bazı şeyleri ifade etmeye çalıştım. İlerleyen şeylerde tekrar tekrar proje örnekler yaparak daha çok fazla bilgimizi artıracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.